Üçel Otogaz Mühendisinden herkese merhaba ben Emrah Çelik. Bugünkü konumuz karavan. Karavanlarda LPG tankı. Bu araçlar için neden videoyu çekiyoruz onu söyleyeyim. Biliyorsunuz pandemi döneminde karavan kültürü neredeyse %500 oranında artmış durumda. Şu an daha önce hiç merak olmayan insanlar da artık karavan alıp, karavanla seyahat etmek, karavanla özgür yaşamak düşüncesine kapılmış durumda. Ki... Ee, Türkiye'de biliyorsunuz minibüs, midibüs e, tarzı araçların e, büyük bir kısmı artık karavana dönüştürülüyor. Bu da daha öncesinde okul servisi olan bir araç, karavana dönüştürülüyor şu an. E, çok talep var, e, insanlar biliyorsunuz pandemi döneminde evde kalmanın, evde hapis hayatı yaşamanın e, verdiği sıkıntıları yaşadı. Bütçesi olanlar e, gidip karavan alıyorlar, olmayanlar yapıyor. Ki bu da bir maliyet, neredeyse sıfır almaya yakın bir maliyete sahip baştan bir karavan yapmak. O yüzden de bu dönemde bize en çok su gelen konuların başında değil, karavan var. Karavana nasıl bir tank takacağız? İşte ocağımı çalıştıracağım, tüpümü çalıştıracağım, sohbetimi çalıştıracağım. O yüzden çok soru geliyor. Çok karavanlara montaj yapıyoruz. Bu konuyla da ilgili bir video çekmek istedim. Çünkü karavan sahipleri e, zannediyor ki e, araçlarda kullanılan LPG tankı karavanlarda da kullanılabilir. Aslında bu sorunun cevabı kullanılmaz. Fakat çok zorda kalındığı zaman e, belirli mantıkta kullanılabilir. Ama bu işin yakışanı karavan için üretilmiş olan tankları kullanmak. E, çünkü karavanda kullanacağınız LPG otomobile göre çok daha farklı bir bir yapıda olmak zorunda. Otomobilde likit yakıtı göndermek zorundasınız ön tarafa. Karavanlarda ya da evlerde kullandığınız sistemlerde ise likit yakıt değil, o yakıtı üst tarafta oluşan buharlı basıncı. Likit yakıtı götürdüğünüz zaman kombiniz ya da ocağınız yanmayacaktır. O yüzden karavanlarda kullanılan tank ve şamandıra sistemi çok farklı bir sistem ya yani bu sistemlerde karavanlarda özellikle otomobil tankı kullanmak e, çok mantıklı değil bu işler için e, üreticiler karavanlara da tam üretiyorlar özel dik bir tank. o yüzden bu tanklarda şöyle bir olay var tamamını LPG dolduramazsınız illaki bir e, alan basınç alanı kalacak o basınç alanında oluşan buharı siz kombinizde ve ocağınızda kullanacaksınız yani buradaki bekleyen likit yakıtı kullanamazsınız. Kombiniz çalışmayacaktır ya da ocağınız çalışmayacaktır. O yüzden yatık olan otomobil tankları karavanlar için çok uygun bir alternatif değil. Ee, evet karavan için üretilen tanklar biraz e, pahalı. Şamandıra ve aksamları ona göre. Ama e, olması gereken nokta bu. Daha önce otomobil tankı kullanan insanlar e, şunu söylüyor. Diyor ki biz tankı tamamen doldurduğumuzda e, ocağımızı ya da şofrenimizi kombimizi kullanamıyoruz. Yarım dolma, doldurmak zorunda kalıyoruz. Bu da doldurarak kullandığınız tankın kapasitesini kullanamayacağınız anlamına geliyor. Ama bu tankta öyle bir sıkıntı yok. Bu tankı tamamen doldur, doldurabilirsiniz ki zaten tamamen dolduruk oranı her zaman için %80 civarındadır. O üst taraftaki genleşme payı sizin işinizi görecektir. Yani herhangi bir yarım doldurmak gibi bir şey gerekli değil bu tanklar için. Karavan tanklarında termoflex Hortum kullanıyoruz. Çok dayanıklı ve sağlam olduğu için. Sistemi sistemde dedantörümüz de var. Ben daha önce bir karavan montajında gördüm. Dedantör boşta sallanıyordu. Hayır bu dedantörü bu şekilde boş bırakamazsınız. Onu da bir yere sabitlemeniz gerekiyor. Ki sistem sürekli hareket halinde olacak. titreşimden zamanla hortumları zayıflatması. Onun haricinde biz yine sızdırmazlık kapağını kullandık. Bunu da yalıttık yani sistemde bir kaçak ol, olursa ki ihtimal dahilinde değil yine bunu tahliyeden aşağıya verecek arabanın içerisinde herhangi bir gaz kokusu oluşmayacak ki bu da güvenlik için önemli bir konu. Karavan almak isteyenler karavan yapmak isteyenler özellikle söylüyorum araçlarında e, lep, araç için üretilmiş olan LPG tankı değil e, karavanlar için üretilen LPG tankı kullanmak zorundalar. Hem işin güvenliği hem de sistemin düzgün çalışabilmesi için yapılması gereken sistem bu şekilde. İnşallah müşterimiz uzun yıllar karavanıyla çok seyahatler yapacak. Bizim bağladığımız tankla beraber de şofbenini, ısıtmasını ve ocağını kullanacaktır. Yine bir videoda gör görüşmek üzere. Herkese iyi günler.